Burada birkaç elma ve portakalımız var. Şimdi elmaların portakallara olan oranına bakacağız. Elmaların portakallara olan oranı. Oran bize iki şeyin arasındaki miktar ilişkisini verir. Bunu belirlememizin birkaç yolu var. Elmaları tek tek sayabiliriz. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 elmamız var. Yani oran 6'ya... Kaç portakalımız var? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Böylece, elmaların portakallara oranı 6'ya 9 oluyor. Ayrıca, farklı şekillerde de yazabiliriz. Mesela, 6 bölü 9 şeklinde de yazılabilir. Bu okunuşu değiştirmez. Ama oranı böyle bırakmamıza gerek yok. Belli bir elma sayısına karşılık olarak, kaç portakalımız var diye de düşünebiliriz. Böyle düşünürsek, aslında bu sayıları sadeleştirebiliriz. Mesela, 6 da 9 da 3'e bölünebilir. Kesir sayılarını sadeleştirebildiğimiz gibi, oranı da sadeleştirebiliriz. 6 ve 9'u 3'e böldüğümüzde, 6, 2 olur. 9 da 3. Yani elmaların portakallara oranının 2'ye 3 olduğunu da söyleyebiliriz. Ya da bu şekilde yazmak isterseniz 2 bölü 3, 2 d 3. Peki bunun mantığını nasıl açıklayabiliriz? Bu iki grubu da 3'e böldük. 3'e bölmeyi tüm bunları 3 gruba ayırmak gibi düşünebiliriz. Yapalım. 1, 2, 3 eşit grup. Burada da görüyoruz, her grupta 2 elmaya 3 portakal düşüyor. Yani oranları 2'ye 3 ve her grupta 2 elmaya 3 portakal düşüyor. Ayrıca bunun tam tersini de düşünebiliriz. Bu sefer portakalların elmalara oranına bakalım. Yapacağımız şey aslında sayıların yerini değiştirmek. Burada elmalara portakallar demiştik. 6'ya 9 ya da sadeleştirirsek, 2'ye 3. Buradaysa portakallara elmalar diyoruz. Yani iki kelimenin yerini değiştirdik. Dolayısıyla, sayıların da yerini değiştireceğiz. Her 9 portakala 6 elma düşüyor. Yani oran 9'a 6 olacak. 3'e bölerek sadeleştirmek isterseniz, her 3 portakala 2 elma düşecek. Bu aslında yukarıda yazdığımın aynısı. Ama yukarıda elmalara portakallar demiştik. 6'ya 9, yani 6 elmaya 9 portakal düşüyordu. Şimdi ise portakallara elmalar dediğimiz için 9 bölü 6 olacak. Yani 9 portakala 6 elma düşüyor ya da sadeleştirip her 3 portakal için 2 elmamız olduğunu söyleyebiliriz. Peki buradan çıkaracağımız sonuç ne çocuklar? bol bol meyve yemek lazım.